Unutulmuş olan anılardan yatak odasına gidiyoruz. Play. Tamam. All right, you <gülüyor> got all that? All right, good. Listen, I have to go, little buddy. Okay, just hang in there. They'll leave at 6 a.m. I'm sure of it. You can do this. Ne? Sen ne sin lan? Arslan diyorsunuz, Evet A Işığı kapatın siksim Ya. Yani evimizde canavarlar oluşuyor ve annem babam hiç takmıyor Ananı sikim kapat Tamam bir şey yok aç Boyun gelince aşağı yatman zorundayım Ananı sikim ananı sikim Çıka siktir iyi, sana baktım ya. Steam'den evet, spam yiyorum, çok iyi. Siktir ya. Foxy'e bakmayacağım. Sakin oluyor. Şimdi yatabilirim. Biraz sıralamıyorum ya. Az önce Foxy'nin kancısı götüme girdi. Sikender kapat. Evet az önce karışınca cihaz attılar. Ya, ya sıkicem Bonnie ölüyorum oğlu. Kanye ay mı? Yağmıyor ama Bonnie yağıyor. Yağmıyor, yağmıyor, yağmıyor aç. Işıksız yaşayamam. Ana sıkı, hayır, sikeyim. hayır. Kalanın mı? Koydun mu? Şimdi salonla geçiyoruz. Look, no durduruyoruz bunları öyle biliyorum. Ne durduruyoruz abi? Sıkıntı var mı? Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Çabuk. Televizyon benim hayatım. Ne oluyor lan. Ah siktir. Hadi. Foxy sıra sende. Hadi. asittir. Ne? An Tamam, ikide sesim. Ama nasıl Çık, çika siktir git yaptım! yaptım. Sonunda! Ah! Ne olmuş? Paranormal aktivitelerim olmuş Bana ne bana bakıyorum. Paranormal aktiviteyi ben yaşadım ben Bana paranormal diyorlar Hadi bakalım Ofiste ne bok yiyeceğiz görelim Evet Sıçtım Sıçtın Ready? Oh god Ananas ki başaramadım değil mi? Ne yapıyorsun ya? Bitti. Siktin lan. Oğlum yeter lan. Ya siktin aman kuyum. Yaptın yaptın? Bu. Ne yaptın? Kolaydı. Modruma gidiyoruz. Ben o gece bilmiyorum. Hadi başlayalım. <gülüyor> you are awake. <gülüyor> Ananı sikim. Ananı sikim. Come from the fire. skip Ananı biri gitti. Ya yani ananı skip'tir gitti. Sonra? Sıkıştım. Kiştim. Sıkıştım. Olamaz. No! Kaderim böyle bitemez Evet. Go back Ağır ah, mı sikiyo Ya yeah. go back okay. geri dönüyorum Ben ray edeyim sanırım Yarrağı kesinlikle ediyoruz. Çabuk olmam gerekiyor. Ya aç omana Ölürüm daha ya. <Gülüyor> Buldum. Ananı sikiyim. Bir şey yapsın. Bu raç daha öldürür Dur bi' kulaklığı çıkart iteyim de Şöyle bir şey yapıldın <Gülüyor> evet, mı? hadi korktum aman okuyum Kaptım. Yanından da bunu koy. Ne? Aa, biliyorum ya. Bak, bakmayınca sıkıyorlar bizi. Ne? Ne? 23 yazacaktım 32 mi yazdım yanlışlıkla Evet abi göte Aslında hiçbir boku yanlış yapmadım Tamatamada bir 10 dakikada debelendikten sonra Şifre internetten bakmaya karar verdim Sıralamanın doğru olduğuna emindim Yani sıralama Chica Foxy, Freddy ve Bunny Numpedde Renkler var sarı Chica'yı Mavi Bunny'yi kahverengi Freddy'yi ve ...kırmızı Foxy'yi belli etse de... ...oyunu bok gibi grafiklerde oynadığından dolayı ve bu robot da bana stres yaptırdığından dolayı... ...pembe ve kahve rengi arasındaki farkı tam göremedim. Ve Freddy'nin temsil eden rengi siyah olduğunu düşündüm ve o yüzden NumPed'deki 3'e bastım. Ki normalde Freddy için 4'e basmam gerekiyor. O yüzden... ...söz veriyorum. Ulus bu çocuğun koşmayı bilmiyor. Tam s**k sen kaba bakma Aaa bak. s**k biliyorum Ya taşacak geçiyorsun. şey diyeceğim. Hiçbir şey değil Tamam güzel Şimdi ne, ne yapacağım? yapacağım? Aa. Bu muydu? Ananın amı Tamam Hadi Ananı sikiiiinnn Buldum seni sonunda. Aha buldum. Oh shit. No no no no no. No no. No! No! No! no. Fuck. Hop. <Gülüyor> Yaptım. Yaptım sonunda. Sonunda. An soldu bilmiyorum. Senin ben yüzün